Merhaba sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler 21 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda parlamaya devam edecek ve Mayıs ayına 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının güçlü etkileriyle başlıyoruz bu güneş tutulması sizin 8. evinizde meydana gelmişti Mayıs'ın ilk haftası içerisinde gezegeniniz Venüs'ün Jüpiter'le yapacağı güzel kavuşum açısının tesirleri devam ediyor olacak. Zaten güneş tutulmasında da bu açı kalıbı çok önemli güçlü bir etki ortaya çıkarıyor. Şanslı bir açıdır, kısmetli bir açıdır. Hayatımızda var olan sorunları çözmek için, şifalanmak için yardımlar alabilmek için oldukça önemli destekler verebilir bize. Parasal konular, finansal borçlanmalar, özellikle kredi gibi bazı sorunlarınızı çözebilirsiniz bu güneş tutulmasının da etkisiyle. Başkalarından yardımlar, destekler alabilirsiniz olabilirsiniz sağlıkla ilgili iyileştirmeler olabilir Örneğin bir sağlık sorununun iyileşmesi şifalanması için bir ameliyat ve bir operasyon gündeme gelebilir veya tamamen estetik güzellik kişisel bakımla ilgili bazı özel e, girişimlerde bulunabilirsiniz aynı zamanda bilinçaltı çalışmaları terapi çalışmaları e, arınma şifa çalışmaları da bu dönemde çok güçlü geri dönüşümler olumlu etkiler getirebilir size sevgili teraziler bir borcu ödeme miras, sigorta, nafaka, kredi, vergi gibi herhangi bir sorununuz varsa burada da bunları yapılandırmak veya uzun süreli daha sizin lehinize gelişebilecek bazı olumlu adımlar atmak, yardımlar almak için de ayın ilk günleri, mayısın ilk günlerini değerlendirebilirsiniz. 10 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Merkür 2 Haziran'a kadar İkizler ve Boğa Burçları'nda geri hareketli olacak. Bu nedenle Özellikle Mayıs'ın ilk 10 günlük sürecini retro başlamadan önce daha iyi değerlendirmeye çalışın. Resmi yazışmaları, sözleşmeleri, anlaşmaları, alışverişleri bu dönemde yapmakta fayda var. Merkür retrolarında ne yapabiliriz? Merkür retrolarında biraz yavaşlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz şartları gözden geçirebiliriz. Kontroller yapabiliriz, eksikleri tamamlayabiliriz. Geçmişten gelen yarım kalmış işlerle ilgilenebiliriz. Bunun içinde güzel fırsatlar tabii ki karşımıza çıkabilir. Ve 11 Mayıs'ta şans gezegenimiz Jüpiter balıktan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Sevgili Teraziler, Yedinci evinize geçiyor ve yaz boyunca orada kalacak. 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç Burcunda. 28 Haziran'da 8 derece Koç Burcunda gerilemeye başlayacak ve 27 Ekim'de tekrar Balık Burcunun son derecelerinde olacak ve nihayetinde 20 Aralık'tan itibaren de artık tamamen Koç Burcunda ilerleyecek. Yaz döneminde 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda 7. evinizde karşıt burcunuzda olacak. Jüpiter'in olduğu alanlarda kısmetler, gelişme imkanları vardır. Burada daha çok ilişkilerde kısmetleriniz artabilir. Yaz aylarında eş partner konularında destekleriniz var. Eşinizin, partnerinizin hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Evlilikle ilgili girişimler söz konusu olabilir. Ee, özellikle var olan ilişkilerin biraz daha büyümesi gelişmesi ve bunlardan destekler almanız da mümkün olabilir sevgili teraziler ve ayın 15'inde Güneş Satürn karesi var Güneş Satürn karesi zor bir açıdır zaten bu açığın açının tesiriyle beraber ay dolunay fazına ulaşmış olacak ve 16 Mayıs'ta 25 derece akrep burcunda yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız bu tutulma zor bir tutulma güney düğüm yönünde ve satürn'den sert açı alıyor O yüzden biraz da krizlerle bizi yüzleştirebilir akrep burcu olduğu için ikinci evinizde de etkili olacak finansal konular borç alacak dengesine dikkat etmek gerekiyor satürn de bu dönemde tutulmaya tam bir kare açıda yani bu tutulma maddi bazı zorunluluklarla bizi yüzleştirebilir ee, borçlanma konuları olabilir Bunlar zorunlu bazı masraflar olabilir ya da gelir gider dengemizde bizi zorlayacak bazı kısıtlamalar olabilir yatırımlarla ilgili konularda spekülatif alanlara dikkat edelim. Çünkü hani kaynaklarımızda böyle manipülatif durumların oluşması, krizlerle karşılaşmamız mümkün. Ee, biraz hani şansa ihtiyacı olan alanlarda kısıtlamalar olabilir. O yüzden güvenli adımlar atmak gerekiyor. Zaten akrep boğa aksındaki bu tutulma döngüleri tüm dünyada piyasaları, ekonomik alanı, para konuları etkiliyor. Bunların az veya çok bize yansımaları olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Boğa Akrep Aslan ya da kova burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizi daha çok etkileyecektir o zaman para konularına daha fazla dikkat etmek gerekiyor Eğer bu e, burçların bu derecelerinde gezegenleriniz bulunmuyorsa Sizler için çok da önemli tesirler getirmeyebilir daha genel etkiler olacaktır daha kolektife yayılan tesirler altında olabiliriz Evet ayın 21'inde Güneş ikizler burcuna geçiyor sizin için güzel bir burçta hava elementi ikizlerde yaşam enerji enerjinizi arttıracak enerjinizi yaratıcılığınızı güçlendirecek dokuzuncu evinizden alacaksınız bu güzel Güneş desteğini bir ay boyunca zaten kalacak İkizler Burcu'nda ayın 23'ü ve Güneş güneşle Jüpiter arasında güzel bir kontak var bunun olumlu e, e, enerjilerini hissedebilirsiniz. Bu dönem daha fazla seyahat etmek isteyebilirsiniz. Gezmek isteyebilirsiniz. Belki eşinizle ilgili böyle bir seyahat planı var, tatil planı var. Bunları organize edeceksiniz. E, rezervasyonlar olabilir ama Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Eğer daha önceden planladığınız bir şeyse evet devam edebilirsiniz ama bir anda aklınıza yeni gelen bir şeyse bu. 2 Haziran'a kadar beklemekte fayda var. Gözden geçirin, detaylara dikkat edin. E, fikir değişiklikleri olabilir çünkü. Ve e, ayın 25 şimdi artık Mars koça geçiyor Jüpiter'in yanına geliyor e, ilişki evinizde yoğun bir enerji var ayın son günlerinde Mayıs'ın son günlerinde Jüpiter'le Mars birleşecek burada partneriniz son derece enerjik hiperaktif bir hale gelebilir karşınızdaki kişilerle her türlü ilişki dinamikinizde yoğun bir enerji var burada ee, Tabii ki yeni fırsatlar olabilir cesaret artabilir özellikle partnerinizin çok daha cesur daha özgüvenli hareket ettiğini görebiliriz ama Mars agresyonda yaratabilir buna dikkat edin yani il, ilişki dinamiklerinizde zaman zaman kontrol etmekte zorlanabileceğiniz böyle bir çatışma münakaşa enerjisi olabilir bunlara da dikkat etmek gerekiyor ve ayın 30'unda yeni Yeni ay doğacak ayın son günü, bu etkiler ikizler yeni ay etkilerini Haziran ayında hissedeceğiz aslında. Haziranın ilk iki haftasını bu yeni ay şekillendirecek. Sizin için iyi bir yeni ay bu, ikizler yeni ayı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz, güneşiniz, kişisel gezegenleriniz 8 derece ve yakınlarındaysa sizin için daha olumlu tesirleri olacaktır. Yeni aile beraber seyahatler, gezi planları, özellikle yurt dışı uluslararası konular hareketleniyor. Ticari girişimler, iletişim ve eğitimle ilgili her türlü konu, akraba ilişkileri, yakın çevre ilişkileri, sizin yakınlarınız, eşinizin yakınları, onlarla olan diyaloglar, görüşmeler... Ee... Bütün buralarda önemli bir hareketlilik söz konusu ve tabii ki yeni kararlar yeni gelişmeler de gündeme gelebilir ama bunları daha çok Haziran ayında deneyimleyebiliriz Evet ayın genel etkisine bakarsak sevgili teraziler sizin için parasal konularda önemli bir ay Borç alacak dengesinde önemli dönüşümler olabilir. Kredi alabilirsiniz, bir yatırım konusunda destek alabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarında iyileşmeler olabilir. Size para kazandıracak, maddi sorunlarınızı çözebilecek bazı önemli destekler, yardımlar alabilirsiniz. Ama ay ortasında yine para konularında bazı krizlerle karşılaşmanız da mümkün. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Bence paranızı harcarken, yatırım yaparken her zaman için belki daha güvenli adımlar atmanız gerekiyor. İşte toprak böyle bir şey, gayrimen Cool, böyle bir şey hani borsa ve Spekülatif piyasalarda e, risklere dikkat etmek gerekiyor özellikle Dolunay ve yakınlarında dünya yani üzerinde de böyle e, ekonomiyi etkileyebilecek piyasaları etkileyebilecek Manipülasyonun artabileceği durumlar oluşabilir Çünkü ay ayın e, son haftası ikizler etkileri artacak Güneş ikizlere geçiyor e, Jüpiter'in Mars'ın kavuşumu ilişki dinamiklerinizde e, çok hızlı enerjiler hareket e, gündeme getiriyor Bu Tabii ki arkadaşlarla daha daha fazla görüşmeniz, eşinizle daha fazla bir arada olmanız ama bir yandan da sürekli böyle bir e, mücadele içerisinde olmanız e, mümkün görünüyor. Yeni girişimler konusunda da buradaki hareketler, enerjiler sizi destekleyebilir. İkizler yeni ayı, yeni hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olabilir ama bunları daha çok Haziran ayı planlarınıza alabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler.